Mesleğe ilk 2010 yılında başladım. İlk görev yerim, Batman'da bir merkez okuldu. O güne kadar Ankara'da yaşanmış biri olarak ve aileden de ilk ayrılığın etkisiyle biraz tedirgin gittim. Sonuçta bazı etnik farklılıklar yaşayacağımı da biliyordum. Okuldaki ilk günümde, öğrencilerde yeni öğretmenin merak duygusu bende ilk günün heyecanıyla başladı. Öğrencilerden arka arkaya sorular gelmeye başladı. Adınız, kaç yaşınızdasınız gibi... Sonrasında gelen soru benim için anlamsız. Sanırım onlar için anlamlı olan nerelisin sorusu. Ankara cevabından sonra Türksünüz o zaman hocam dediklerinde yaşayacağım ilk sorunun bu olduğunu anladım. Başlangıç pek iyi olmamıştı. Böylece beni sevmeleri, dolayısıyla dersimi sevmeleri açısından onların tarafında bir yargı oluşmuştu. Benzer durumları diğer sınıflarda da yaşadım. Ama pes etmedim. Bir sonraki derslerime iyi günler değil de baş diyerek onların dilinde konuşmaya başladım. Hoşlarına gitmişti. Sonrasında benzer cümlelerle kendimi sevdirmeye başlamış ve derse olan ilgilerini arttırmıştım. Öğretmenlik meslek olarak görülebilir. Ancak bu işi severek özveriyle yaptığın zaman üretken olabileceğini biliyordum. Bunu yaşayarak öğrendim. Küçük sınıfların gözünde öğretmen, hele de fen bilimleri öğretmeni her şeyden anlar. Dersde işlenen konuların etkisinden kaynaklı öğrenci doktor yerine bile koyuyor. Geçenlerde 5. sınıf öğrencisi tenebüste ayağını burkunca arkadaşlarına bana haber vermesini istiyor. Öğrenciler yanıma gelip, ''Arkadaşımız düşüp ayağını burktu hocam, sizi çağırıyor.'' dediklerinde, ''Neden beni çağırdığını sorduğumda ise, ''Hocam siz doktor sayılırsınız. Siz anlamazsanız kim anlar.'' dediklerinde hem şaşırdım hem de hoşuma gittim. Zaman zaman mesleğe saygını yitirebiliyorsun ama süreçte yaşanan bu gibi durumlar mesleğimi bir kat daha severek yapmamı sağlıyor. Evet mesleğimi severek yapıyorum. Dolayısıyla karşılığında saygı görmek istiyorum. Dersime girince işimin patronu benim. Son zamanda dışarıdan müdahaleler o kadar fazla oluyor ki mesleğe olan motivasyonumu etkiliyor. Örneğin yazılı sonrasında yaşadığım bir olaydan bahsetmek istiyorum. Sınıf yaptıktan sonraki gün sınıfa geldiğimde öğrencilerimden bazıları sınavı okuyup okumadığımı sorduklarında okumadığımı öğrendiklerinde suçlayıcı ve saygısız bir üslupla neden hala okumadığımı sorduklarını gözlemledim. Hafta sonu ise aynı süreçle ilgili veliden gelen bir telefon ile aynı suçlayıcı bir üslupla çocuğunun sınavın neden okumadığını soran bir ebeveynle karşılaştım. Bir tarafta öğrenci, bir tarafta aileler ve bir tarafta yöneticiler sürekli onların otokontrollerindeymiş gibi hissettiriyorlar. Üniversite yaşamında öğretilen eğitimin karşılıklı güven ve saygı içerisinde özgür bireyler yetiştirmek olduğuydu. Fakat her tarafı sınırlarla dolu bir kafes içerisinde ne kadar özgürleşebileceğiniz ise bir merak konusudur.